80 yaşında, 81'de 28 gün aldım. 1934 doğumlu. Şimdi ana baba onlar anlatacağız mı? Ahmet oğlu saprekiz. Helme, annemin adı da Helme. E işte, ufak yaşta biz, 7 yaşında kaldım anamdan. Bu yandaki ev benim halal, halamın evi. Kocuyum, annem en kesinti olduğumdan beni çok severdi Halam da kocası öldü, anam benetürüm hazırlamış. Anasından ünledi gel buraya dedi Halan bir sürü o çoluğu, çocuğu var dedi. Oğlum sen de yük olma dedi. Aldı geldi buraya bana. Ben ekmeği denedi kaçtım. <gülüyor> Çocuk kısmı durur mu? Başka ne bahsedeceğiz şimdi? Okula gittin mi Sarpi amcacığım? Dokuz yaşındayım okula gittim. On beş yaşındayım okuldan çıktık. Eski okulda. yeni okula gitmem ben yeni okula. Eski okuldan çıktık biz. E, hala orada bir kuyu var. Kuyuda büyük yılan olurdu. Bu yanda caminin, ha. O cami'nin hocası vardı, ağaç vardı, payamaydı. payamaydı, payamaydı, dibinde oturuyor hoca, yılan çıktı, ya hain, nereye gidiyorsun dedi yılana, yılan, adamın kucağından geçti gitti, hain nereye gidiyorsun dedi, durdu, ondan geldi, geçti gitti kucağından ho hocanın, hocaya da yamalı göt verdik, <gülüyor> Ya ee, Yambalıklı Pontürk'e yedi yani. hoca. <gülüyor> Çok dövmüş sizi Sabri amca. Dayakları ne? bile siz hazırlıyormuşuz. Öğretmenler tabii şimdi diyor cetvelle dövüyorlar. Arkadaşlar dedi ki bunu saklayalım ya. Sen sakla dedi evine. Işte, at taban bak at. Orada delik var delik tam oraya attım ben. El sığıyor. <gülüyor> attım ben. Hadi ileri doğru kalktırdım, e, eğitmen geldi, e, abi, işimizi okumaya başladı, numaralarımızı, benim numara 18 idi. Geçti gitti, iki arkadaş gelmemiş okula. Neyse, ona gel ben okul başkanıydım. Beni aldı, iki de izibat yapardı. Onlar da aldı. Hadi bakalım gittik. Adamlar Koreya, Koreli aramıza. Onda demire çekmiş. Zera diyorlar. Saklandık biz. Zera atla abisi babası aldı laik vardı. Vardık. Ablası var diye. Koreya. Hal nerede ya? Hastayatı ya Abdullah dedi. <gülüyor> Zerar da kimi dedi? Sofna çuvalla dedi. Halil diye dedi. Bir de yalan söylüyorsun dedi. Bir kafasını elledi Halling, Bir beleklerini elledi. Tamam oradan okuldan yol açan seni dedi götürdü. Bir daha Değeriş diye bir arkadaş vardı. Onun yanına gittik. O da anasının da yanında oturuyordu. Saniyede kaybolmuş oradan. Vardık. Emine Hanım Değeriş nerede ya? Hastayet yaptı Allah dedi, şimdi yanında yatıyordu ya, şimdi aranızda ya yatıyor, oturuyor dedi. Ya, adam, ya okul için mi topluyorsunuz? He he okul için, okul için, okul için. Onu da aldık geldik, cami kısmında okuyoruz. Bir elden geçirdi onları, adamla yıkıldığı yere. Devriş dediğim, yattı o kakamadı. Oraya kalktı yerine oturdu numara okumaya başladı. Diğer şöyle bir baktı yumdu yumdu gözüne gene Toparlandı, eğitmen görmedi onu ama ne kodum macerası dedi. Bir kaçış kaçtı, o kaçış bir daha okula gelmedi Devriş. Onun dayısı onu dayı oraya, Devriş bir daha okula gelmedi bir daha. O kadar döverdi, gelin mi var çok dövdü ya, ya çocuk, çok dövdü. Dövecek mi çocuk? Sakat çocuk. Siz karışma Garisman. Bahse Neden bahsedeceğiz? <gülüyor> Neden bahsedeceğiz? Çocukluğunda neler yaptın anne babanın evinde? Ne işlerle uğraştınız? Neler yaptın? Vallahi, koyun gittik, oyun gittik. Ondan sonra malları güldük. Bahar günü malları güldük. Ee, sonra yetiştim ben, çiz sürmeye başladım, evlendik. Bu sefer de askerlik boynumuzu büktü. Adı oğlum, 130 ölümleri ektik, askere gittik. 130... gitmeden önce Saadet teyzemi mi, nerede gördün? He, komşuyuz dedim ya, komşuyuz. Her gün beraber ödüldük Çok beğendin, çok sevdi. Çok beğendik. Öyle la aldık. Nasıl <gülüyor> düğün yaptın Saadet <gülüyor> teyze? Düğün yapmadık. Neden? Ha yapmadık. Bizim orada alıp kaçtık mı? Düğün yapmak yok. Kaçırdın mı bir de Saadet teyze mi? Alıp kaçtık. Vermediler mi? <gülüyor> Vermediler. İki buçuk ay, dört buçuk ay damda yaptım bu yaptı, sahnede. <gülüyor> <gülüyor> dört buçuk ay hampı sahnede yattı. Yaşımız ufaktı. İkimiz de ufak. Sen yattın? Ha ben de yattım. Hanım da yaşıyor ufak. İkisi de büyüdü ondan herken çıktık hapishaneden. E Ziraat Bankası'nın olduğu yer çalık. mahsaniydi orası. Orası mahsaneydi. Orada yattık. O kadar sevdin yani. He <gülüyor> he. Hapishanelerde bile yattın zaten. Yattık Saadet yattık için. yattık. Çıktınız. Düğün yapmadın mı Sadet Bey? Düğün deyzem. yok, düğün yok. Nerede? Saat düğün yapacak olsa alkaçtırırlar mı? He <gülüyor> he. Hep üç kaçır milletin işi gücü bedava'dan iş çevirmek. Ondan sonra ekin ekmeye gittik. Ekin ekmeden geldik. Bu kapının önüne, şu varın ikisini oraya, dört tanesini buraya yığmış bu Ev Evine gireceğiz. Barbarızdan kapattı. He, ne oldu? Herkes evin dil kitabına dedi. Herkes evi diyecek, ben de, oradan dedi. Bu yanı senin, bu yana abinin dedi. Öyle ayrıldık. Ona gel, kendimize çalıştıyam mı? Ben, benim askerlik mahvetti. Askerlik davası bizi zıfırladı yani. Kaç yıl askerlik yaptın sabrım canım? Ee, i̇ki senedi ya. On sekiz ay mı yaptım ben? On sekiz ay. Hava değişime geldim. On sekiz ay yaptım askerlik bitti. Mezunat izindeykene askerlik oradan bitti. İki buçuk oradan kapıyoruz yani. Tekrar memlekete geldim buraya. He. Bu arada Saadet teyzemler nerede? buradan. Hayır bu yandaydı evi. O Bu Babakir'in hayır. evlerinde durduk. Babam evde yapmemedi. Hayır, tek başına mı kaldı Saadet teyzem? O, hayır. Kayınla vardı kayınla. Nene kayınlamımız vardı. Hasan'a gibiydi. Has gibiydi kayınla. Ondan yanında kaldı. Onlar baktılar buna. Bununla işim kalmadı canım. Bunu baktılar buna. Ondan sonra, sonra gel, Ondan sonra şu ağıla, ağıldı vardı burada bizim, ağılayı ev yap dediler. Birinin kapısı var, birinin kapısı yok. Kapısı erdi. yok. Yok. <gülüyor> yok. Başlarından savdılar Nenem vardı benim nenem. Anam öldü, 1942'de anam öldü. Onun neneyle kaldık elde kaldı. Babam, ağzına baktı, bize bakmadı. Maddi durumu zayıf mıdır bu? Hayır. 140 tane koyunumuz vardı. iki çift öküz, bir at, bir kısrak, bir eşek, bir inek. Hepsiz hazır. Ama ahlak durumu. Görünek yok, görenek. Başka ne anlatacağız? Kaç tane çocuğunuz var? Dört tane. İki kız, iki oğlan. Nerelerde şimdi onlar? Oğlanla kızın biri almaya ufakla. Büyükler iş burada. Şu anda ne iş yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun Sabri amca? Şimdi Hazreti de ve devleti ve parayı yiyor yatıyor, Başka bir şey yok. <gülüyor> Bunlar işliyor gari, arazileri. Verdiniz başkasına? He, Oğlan yıl işliyorlar. Hacı'ya gittiniz mi Sabri Gidemedik, amca? gidemedik. Hacı'ya gideceğimiz, hep bunlara almayı verdik, hep ondan kaldık. Evlatlara He. verdiniz? Acayip Şimdi nasıl geçiyor Saadet teyzemle zamanınız? He? Şimdi nasıl i̇yi. geçiyor zamanınız? İyi iyi iyi geçiyor. Sen ölürsen diyor benim için vahim diye bu korkuyor yani. <gülüyor> Aman diye ben ölürsen ölme diyor. Ya zor kadınlar için zor. Erkek nerede olsa kendi içini ayarla. Kadın ayarlayamaz. Eski dayıların adetlerinden ve hmm. sen yani düğünlerde neler yapılırdı? Ee, He, ee, doğru. Sen tamam. de çoktur öyle şeyler, tamam. anlatabilir misin evet. bize? Evet. evet, evveli, edat, nişanlısından, gelin yani kızından kaçarlardı, uzanırlardı, e, edalaşmak yok. Hiçbirbirini görmek istemezler, yasak. Gelini çok şeyli düğünler olurdu eskiden saltanatlı düğünler olurdu. Abimin düğünü oldu. Abimin düğününde millet yatacak yer bulamadı. Kimisi aşağı, kimisi içliğe, kimisi sabağa kadar gezmişler burada. Şimdi Şimdi yani geriye dönsen Saadet teyzemle böyle bir düğün şeyi içinde kalmış mıdır? Hani düğününü yani, yapamadık. Tabii o, e, tabi, o ona var kardeşte işte tabii. O düğün bizim olmadığı için bizim sevgimiz bizim, onunla kaldı. Tabii onu i̇çin görmedik. Mi? abi ikisi düğünü oldu. O amcamın yanına gitti. Amcam eve verdi o, benim mülüğümü. Onu da savdu başından bizim peder. 13 oğlu bir tane kızı vardı o da bundan işte bura. Kız geldin evden, çocuklar burada onlar da. Çoluk çocuk ziyarete geliyor mu Sabri amcacığım? Buraya, geliyorlar, yanımıza. geliyorlar. E, severler Kanunlar. beni, torunlarım sever beni çok. Ben onları severim, gelir giderler hep. Yurt dışına tatile gitmişsin, Saadet teyzem alıp gezmeye gitmişsin. Neler yaptınız oralarda? Valla orada pikniklere götürdüler bizi. piknik yerlere götürdüler. Havuzlar var, yüzme havuzları var. Orada güzel yerler var. Deniz sahilde de böyle. Öyle yerlere götürdüler. İşte Hollanda'ya gittik. Hollanda'da bir sivil havaalanı var. O yüzden gördük. O kadar güzel. Yerler gök aynı renkte. O kadar güzel. Yalnız aşağıda bir araba var. Kamyon gibi arabaya takıyorlar. Yerden uçak kalkıyor iki kişiyle, bir kişiyle. Onu kadırdım. Hava ne kadar zaman sal veriyorlar. Onu benim inceğim, ben bilmem dedim, Benim ben bilmemiz Bilmedim. Oraları da görüp geldiniz. Gördük vallahi da gördük. Dengil sahili vallahi. Şimdi biz burada görünemeze göre kadın erkek geç şu hep. Şimdi öyle gider mi dediler. Ya, ne söz adamlar niye rahatsız ediyorsunuz bilen ya alışkın dedi. <gülüyor> alışkın dedi. Gitti kesine de vallahi Fındık ağaçları dikmişler. Zeytin sahiliye falan böyle. Ayrı ayrı tuvaletler yapmışlar oralar ona göre tertipli yapmışlar. O kadar güzel. O fındıklardan topladı geldi geldik yedik <gülüyor> Bizim memleketimiz de güzel Sabri Amca Bizim memleketimiz onlardan daha üstün bizi buraya. ya. Cennet. orada da acından insan acıdan geberi. Öyle e, kadınağı var. E, ne diyorlar onlar? Bir şey diyorlar onlar. Saçın orta yerinde. Olmuş böyle uzun. Onu boyamış. Böylesi var. Hurlarını boyamış. Saçını boyamış, böyle bıçak şekiline getirmiş. Yani ölüler var. Ee, onlar bir şey diyorlar, atılma yok ya altlarına. Birinde öyle, orada kardeşim çocuklara var, bakkal tükenleri, var. ondan yana gittim. Dışa çıktım. geldim bir baktım, park var orada. Parkta, eller şöyle zincir uzla olanla gitmedim. Şu yüzden ben bir grup ya da on on beş kadar var genç. Sekiz on kadar da burada var, orada bir tane var. O, o yandan gelen gencin birisi ölen köyette bir çığdı havaya, havaya kalktı ya. Nasıl kalktı ona benim aklım yermedi ya. Kalktı kız vardı sarmak güme <gülüyor> gittin o da kız arkadaşıymış zaten onun birhaneye girdiler oraya birhane de ver hele birhane içiyor onlar onlar öyle galiba orada yani. o maceraları da yaşadın yani gördünüz gördüm yani gördüm, Gördün... yani, gördüm. Bir, senin bir... gençliğinde mesela şimdi oradaki gençleri anlatıyorsun neler yaptığını <gülüyor> sizin gençliğinizde neler yapılırdı gençler valla bizim gençliğimizde geceleri Böyle dayak yapardık biz, çelik atardık, herkes ters dönerdi, çelik atardık karanada, o çeliği kim bulursa, kimi tutarsa ona mineydi, <gülüyor> işte o vardı, bir de arabalar vardı biz, dört tekerlekli araba yapardık, orada ikimiz çeke, üç kişiydik, biri mine, Sonra ona geldi mi ötekine değişirdik böyle, gece yarısına kadar onlara mineydik, yok böyle bir şey yok, da bizim deyiz oğluna dayı oğlu var. onlar eşya yengem yine, eşeğe mi koşmuşlar arabaya. Bayır'dan bu yana gelirlerdi. o da köyden geri gelen bayır ya, oradan bu yana, eşek gece su terizde kalmış. Yengem sabahlı Hüsvünay'a bir iki çırpışmış. <gülüyor> sen eşeği öldüreceksin, sen ne yetin, eren çocuklar, kendi oynayacaksın, sen eşeğle mi oynayacaksın diye. böyle <gülüyor> gündemimiz oldu yani. Yani bayağı kaç yıllık evlisiniz? 50-60'ı devirmişsinizdir değil mi? <gülüyor> devir. Tabii ki. Bunun sırrı ne sence e, sabramca amcacığım? Yani neden şimdi bu kadar uzun sürmüyor o evlilikler? Ama şimdi bak sizin zamanınızda çok uzun. Sence neye bağlı bu? O zaman millette yoksulluk vardı. Şile gelirdi. Tazilerle millet kıra kaçardı. Gelse ya halını, kilimini, efendim, diyeyim, çul çuval, haranı, dığan, kazan, neyin varsa toplu gidiyorlarmış. o zaman için topluyorlardı. mı mutlardı ben biliyorum yani. Aman onu görmüyorum de kim görse görse yine gelir yine, yine alacak. Yine gelecek yine de alacak ya. kurtuluş yok. Yok adamda yok, para yok. Oşur vardı burada. Şimdi bol. Bu. Oşur vardı. Harmanı savurduk. Zehrini elleyemezsin. Damga vurulduadı. Biz motorduk. muhtar olduğumuz için biz damgayla vurduk. Zehir hiç şu, saman içine sakladık. Onu gece onu çekeriz biz. Biz de yine Öyle günlerde kendi zehrin kendi çalıyorsun yani. Kendin hırsız oluyor. Kendi malın. Olmadığı için yoktu. Devlet senden oşur alıyordu, devlet de yok canım, devlet de haklı. Ya asker besleyecek devlet, neyle besleyecek? Senden alırsa öyle, alamazsa niye gelişecek? Devlet de haklı. Şimdi o zaman devlet, Halk Partisi oşur aldı, milletler şunu aldı, bunu aldı. Yok da aldı, şimdi alıyor mu? Şimdi o zaman yoktu şey. canım, o zaman yoktu. Harit devletler de harp etti, küs millet birbirine. Şurada iki komşunu da küsüyor küsüyor onda. O memleketi de ayrı, senin ayrı. Çok şükür. He. Niçin? O zaman alışveriş yok. Pekala eskilerden böyle bir türkü bize var mıdır böyle Vallahi şey? benim öyle. Bak türküyle benim alakam olmaz katyen. Yani. Bir mani bir türkü bir şey söylemez Bilmem. Allah <gülüyor> <gülüyor> bilmem. Öyle bir şey yoktur. Mani bile ben muydu? hiç düğün, çalkının önüne çıktı oynamadım. Hiç oynamadın? Oynamadın. Çünkü bilmem. Bilmem he. <gülüyor> <gülüyor> Saadet teyzem, sen kaç yaşında olduğundan başla? Ben 13-14 yaşındaydım karşımda. Kaç yaşındasın şimdi Saadet teyzem? Şimdi 37 o... mi 38 mi kadarından bilmiyorum gari. 78 yaşında, 78 yaşında, Kaç kardeşsiniz Saadet teyze? Kardeşim bile yok yine yok. var benim. Dört yok. vardı öldüler onlar. Bir ben kaldım bari. Bir ben varım, şimdi kimse yok. Neler yaptın e, annenin evindeyken? Anne, baba sağ mı? da babam erken ölmüş. Ondan kere, annemin saate hiç bilmiyorsun kadın kızım. O saati çok ufakana ölmüş. Biz bir oğlan, bir kızıydık. Ondan kere oğlan da, oğlan kardeşim de öldü. Şimdi bir ben kaldım gari. Başka yok. Ne işler yaptınız kızken? Ne iş yapacağız kadınlarım? işte. harman da ondan kereceğiz. Harman işledik. Düven sürerdik. Onları ondan kereceğiz. tanasları tanışları, altını süpürdük, savırdık, elerdik. Bunları ettik, kadın anam. Kaç yaşında evlendin Saadet teyzem? Gerçi Sabri kaçırmış galiba seni. He, ben bundan üçcüyüm. Bu benden büyük. Ee, üç yaş mı ne bile, iki yaş mı o kadar işte aramızda. var. Kadın anam. Kaçırmış seni Sabri amcam? Kaçırdı, kaçırdı. Kaçırdı anam, kaçırdı. Uhudum. Ondan kere bu gayretama gitti. Ben de anam günün yanına gittim. Ondan yanında durdum ben. Burada neneleri vardı bundan. Nenelerin yanında Allah'a fay yıkadığına duramadım. Durdurmadı daha doğrusu. Gerek onun yanında durdum. Çocuksun çünkü. Çocuğum. Ufak adım saati. Ee, ne edeceğim kadın kızım be işte böyle böyle böyle böyle çektik. Gittik diyenin hesabı. Hapis yatmış Sabri amcam? Yattı. Bunlar yattı da. İyi tabii bunlar aldı karşı, bunlar yatacak tam da hay kızım. Ben mi yatayım <gülüyor> Ben de? mi tabii. Çocuğum bir şey bilmiyorum. Ufak oldum ben de ufak oldum. Pekala, o 4 ay süresince bekledin. Orada durdum gari, annem benim yanında durdum. Ondan yanında durdum, bunlar geldi, bu geldikten geldi, da ondan gelicezim, oradan geldik işte. Bu yana bak, bu yana, sağa, o yana bak. Şurada ev vardı, orada durduk. Ondan gelecezim işte. Böyle böyle oldu gitti kadar. Senin kaç beri. çocuğun oldu Saadet teyze? Dört, dört önemi, iki kız, iki oğlan. Allah'a emanet acım. Pekala Sabr amcamın yanında ne işler yaptınız? ile mi uğraştınız? E, Tabii bahçe ondan geldi, para geldik, posta geldik, pamuk geldik, eveli çapalara giderdik. Ondan geldi çocuklar olurdu, ee, onlarla çalıştık, işledik. Pekala geriye döndüğünde çok küçük yaşta kaçırmış Sabr amcam seni. Yani şimdi mesela ne düşünüyorsun, zamanınız nasıl geçti, Çölye, Yani gözden geçirdiğin zaman? Zamanımız iyi, e, zamanlarda oldu kadın kızım, kötü zamanlarda oldu. Tabii Öyle ki. Ya. İyi zaman doluyor, kötü zaman doluyor. İyi geçindiniz mi Sabra amcamla? Geçindik, geçindik. Geçindik, bazı kaçıverdim ben. <gülüyor> <gülüyor> bazı dövüşverdim, kaçıverdim, ufak adım. Dövdü mü Sabra amcam? De de de de de de de de de de de de de böyle de de de Yalan de de Yalan de de de yalan de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de işte yalanızlı duruyoruz, bu gelinin benim. Bunlar geldi gider. Oğlunun biri burada? He. Oğlan şimdi. İşte burdan benim oğlan. Yüsem'in yanında. Yüsem'in yanında gider. Neden kadın anam be? Olsun bakalım, her şeyin bir hayırı vardır. Zaman böyle geldi geçti. Eskiden geldi. şimdi geldi, her geçti. şey bol. He, şimdi her şey çok kadın anam. Evveli böyle öyle değildi. Hindi her şeyle çok bol. Su yok, He. çamaşır yıkama derdi var. Ne zorluklar değil mi? Tabi tabi. Suyu de hı, o yanıydı ya da kuyu var, ortak kuyda. Orlardan getirdik sulara. Ne dedi böyle evlenimünde, evlenim içinde suluk adamı ne? Yoğuda. Tabi dezértlik oluyor ne kadar olsa. Çoluk Çocuk ufak oluyor. çocuk oluyor. kara gidiyor, çocuk bakan kırılıyor tabaka olmuyor. Hem çıba çıbalardık, hem çocuklara orladı bakardık. Ya kadın kızım ne için? O zorluklara rağmen, yani insanlar yine de evlilikler mesela hala devam ediyor. Ama şimdiki bu sabrı göstermiyor. He, öyle, öyle, öyle kızım, öyle. Öyle kadın hanım. Yani o sabrın şeysi değil mi Saadet teyzem? Tabii. Tabi anam tabii. Çoluk çocuk ziyaret ediyor mu şu anda sizi? Geliyorlar mı? Gelirler gelirler. Gelecek e, haftaya tadil benim bu telefon etti evveli gün. Anne iyi. Bir orada tadil varmış. Bir altalığına geldiler gittiler buraya. Düğüden da gelin hastalanmış orada. Gelin iyiydi ama nasıl hastalandı? Hastalanmış. Şimdi bir da buraya geleceklermiş. Gelecek hafta Cuma gün. Onlar geleceklermiş de onlar o tarif. Yurt dışına da gitmişsiniz Saadet teyzem. Gittik gittik. Nasıl beğendin mi oraları gezdiniz mi? Gezdik işte o zaman tabi gencide. de. Geldik gittik. İyi. Çok iyi da iyi. Nere varsa sana da, Sen iyi oldun herkes de iyi oluyor. Tabi geçecek hala seni çok küçük yaşta getirmiş Sabri amcam, kıymetini biliyor değil mi şimdi? He ee, bilir. Ya, o dayakları falan geçelim ya, o o, o olacak bitti mi? <gülüyor> bitti. Şimdi biliyor değil mi kıymetini? Biliyor biliyor. Eka'yla bilmesin kaç yaşına gitti, ben kaç yaşına gittim kızım. Yaşlandık, bizden olanlar yaşlanıp battık, özel kızım tabii, ne yapacağım. Şükür şimdiki halimize, sağlığımız Şükür. yerinde, sağlığınız yerinde. yerinde. da iyi. Fıratımız da iyi kadın anam. Her de duruyoruz, bazı yengen yanına giderim. Böyle oraya buraya gidemiyor. Anam ne yapacağım? Ayaklarımdan gidemiyorum şimdi. İyisiniz maşallah. Biz e, şimdiki nesiller sizler kadar da değiliz. Ya. Şimdi her şey yiyecekler, ilaç şey. İlaç, Eskiden öyle değildi. Öyle kızım evet yoktu ilaç mı yoktu. Şimdi ilaç ve her şeydir. Gidin ilaç. O ilaçlardan dolayı işte bu ayaklar mayaklar bile. Benim ayaklar Allah'tan yorum ya bunlar. Bir yerlere gidemiyorsun. Ayşım ana da burlarda ben buralarda otururum. Allah sağlık versin sadece. Amin. Amin kızım ana. Amin. Annem de